Merhaba merhaba arkadaşlar. İddia tahmin kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 6 tane maç hazırladım. 6 tane maçın analizini yaptım. Bir tane kuponumuz var. Maçlarımıza geçmeden önce arkadaşlar videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı gerek beğeni gerek yorum. İlgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. İnşallah bugün güzel bir şeyler yakalayacağız tekrardan. Biliyorsunuz bülten çok kısıtlı arkadaşlar bülten de istediğimiz maçlar istediğimiz gibi gitmiyor maalesef Onun için ben diğer diklere yöneldim biraz yani Büyüklikler 2.5 üstüne 1.30 veriyor ben diğer diklerden mesela alt diklerden Mesela Cezayir Mısır ligine yöneldim Onların 1.5 üstü bile 1.35 1.40'tır 1.30, 1.35, 1.40 bazen değişiyor. değişkenli gösteriyor. Ayrıca arkadaşlar 1.5 müşterimiz çoğu zaman ters bitiyor. Mesela ters bitiyor derken 1'den 0, 2'den 0 onları da değerlendirebilirsiniz. İlk yarı mesela ev sahibi atıyor. ikinci yarı deplasman atıyor. maç 1-1'de bir takılıyor. Genelde öyle oluyor. Bu yüzden ben o liglere ağırlık vermeye başladım. Bugünlerde ve başarılı bir şekilde geliyor maçlarımız. Yine tekrar ediyorum arkadaşlar videolarımıza e, göstermiş olduğunuz destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum hepinize Maçlarımıza geçelim arkadaşlar hemen. E, bir kuponum var bugün. 2.09 tabi oynayıp oynamamak size kalmış. E, aklınıza yatarsa değerlendirirsiniz, aklınıza yatmıyorsa. Değerlendirmeye almayın. Analiz maçlarımız. 6 tane analiz maçımız var. Aklınıza yatanı oynayın. Tabi 3'er kombin. E çünkü MBS 3'e takılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz MBS, MBS 3'e takılıyor. Bu yüzden 3 tane maçı seçip güzel bir oran yakalayabiliriz. İlk maçımız arkadaşlar. <Gülüyor> Mısır Premier Lig'den Piramids maçı. Ben bu maça 1.5 üst düşünüyorum. 1.5 üst oranı 1.30. Ve geleceğine inandığım bir maç. Tabii ki ee, size kalmış. Yani takdir sizindir. Oynamak isterseniz tabi oynayabilirsiniz. Ben 1.5 üstüne güveniyorum bu maçın. Geleceğine de inanıyorum. Kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz bu maçı. İkinci maçımız yine aynı şekilde Mısır Premier Lig'den dalia gayis maçı. Yine aynı şekilde 1.5 üstüne çok çok güveniyorum. Yani çok çok güveniyorum derken %80-90 geleceğine inandığım bir maç. Yani bazen gelmeyebiliyor da. Dileyen bu maçın ilk yarı 0.5 üstüne dağılabilir. 40 oran'dan ama 1.30 oran en ideal tercihimiz olsun. 1.30 oran fena oran sayılmıyor arkadaşlar. Büyüklüklerden üst, 1 2.5 üst 1.25, 1.15, 1.20 kovalayacağımıza bunların 1.5 üstünü alalım. Daha mantıklı bana göre. Tabi tablidir sizindir yine söylediğim gibi. Evet, kuponumuzun analizini yapalım arkadaşlar. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Kuponumuzun ilk maçı Gençler Birliği, Karagümrük. Ben bu oranı baz almıyorum. 2.60, 3.22, 0.5'i almıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. SporX ilk açılış oranlarını veriyor. Ona göre analiz yaptım. 2.30, 2.95, 2.30... 2.30, 2.95, 2.30. Evet maçımız üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Maç 2'den 1 bitebilir. Bakın bitecek demiyorum. Bitebilir diyorum. Sadece analizdir. Bu maçın karşılıklı gol varını aldım. Ben kuponumda o şekilde değerlendirdim. Dileyen üstünü de değerlendirebilir. Bu maçın. Şöyle bir oranlarına bakalım. Karşılıklı gol var. Oranı 1.55 arkadaşlar. Üst oranı 1.62. Ben karşılıklı gol varını aldım. Yani karşılıklı gol var. Bana uygun. Yani gündük bugün Atar Gençler Birliği karşılık verecek. Yani maç de takılırsa üst oynayan arkadaşlar üzülmesin diye karşılıklı gol varını aldım ben. İkinci maçımıza geçelim hemen. Greifurt baderborn maçı arkadaşlar 1831290 18312.90 Evet yine karşılıklı gol var ve üst ben üstü aldım arkadaşlar bu maçın 2.5 üst oranı 1.35 toplam 2.09 oran yapıyor. Greyfurt-Baderborn maçının 2.5 üstünü aldım. Kuponumda o şekilde değerlendirdim. Kuponun aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Aklınıza yatmıyorsa analiz maçlarımızdan seçebilirsiniz. <gülüyor> Analizin 3. maçına geçelim hemen. Cezayir 1. liginden arkadaşlar Biskra-Bel-Abbes maçı. 2-3 gol aralığında kalacağını düşündüğüm bir maç arkadaşlar. Yani oranlar onu gösteriyor. Şöyle göstereyim ben. Genelde 2-3 gol oynanmış arkadaşlar ve oranlar da onu gösteriyor. Çünkü oranlar ona göre açılıyor. Merkezi bahis sisteminin açmış olduğu oranlar bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde işliyor. Öyle söyleyeyim size. 1.65 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Ve bir sonraki maçımız Malkia kulüp Al Budaya Bahreyn Premier Lig'den. Yine 2-3 golüne güvendiğim bir maç. Yani analizi o şekilde yaptık. Umarım yanıltmaz bizi. 1.65 orandan değerlendirebilirsiniz. Buradaki oranları bir kaç oranı baz alıyorum ben arkadaşlar o şekilde hesaplama yapıyorum aralarındaki maçlara kontrol ediyorum genelde 0-0 ve 2-3 gol aralığında bitmiş maçlar Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz kuponunuzun birinde. <gülüyor> Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Ürdün Pro Lig'den Al-Hüseyin-Irbid sahabı maçı. Bakın ne hallere düştük arkadaşlar ya. Allah bu iddianın var ya. Ne söyleyeyim yani. iki buçuk üstleri o kadar çekiyorlar ki aşağıya. Yani sırf insanlar kazanmasın diye oranlarla oynuyorlar. Başka e, yollara sevk ediyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz de maçları bu şekilde takip ediyoruz. Diğer liglere yöneliyoruz. Evet. al Hussein irbit maçı arkadaşlar. Sahab. al Hussein irbit sahab maçı. Telaffuzu bile zor. Yine 2-3 gol güven düşündüğüm bir maç arkadaşlar. 2-3 golde kalacağını düşündüğüm bir maç. Yani 4 gol çıkmaz diye düşünüyorum. Ama kırmızı kart olur, penaltılar olur. Yani istemediğimiz gibi ee, maç gider, bizi yanıltabilir. Ama en ideal tercih 2-3 gol diye düşünüyorum. Sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde yerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız arkadaşlar. Fransa Ulusal Ligi'nden Chocolatais Ville Fransa maçı Bu maçın 1.5 üstüne güveniyorum arkadaşlar. 1.5 üstünü aldım. 1.35 orandan Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar videolara Beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bol şans diliyorum. Yazdığımız gibi gelir inşallah.